Çıkarmaya giriş. Sayıları birbirinden çıkarmak ne demek keşfedelim. Diyelim ki şu işlemin sonucunu bulmak istiyorum. 4 eksi 3. 4 eksi 3 kaçtır? Şöyle düşünebiliriz. Başlangıçta elimizde 4 nesne var. 4 nesneyi gösterelim. Bu 1, bu 2, 3 ve 4. Bunlar bu 4'ü temsil ediyor. Eksi üç dediğimizde, yani dörtten üçü çıkardığımızda, şöyle düşünelim, nesnelerden üçünü atmak istiyoruz. Öyle yapalım. Birini attık, ikisini attık, üçünü attık. Bakın, nesnelerden bir, iki, üçünü attık. Geriye kaç tane kaldı? Başta dört tane vardı, üçünü attık. 3 çıkardık yani. 4 eksi 3. Geriye 1 nesne kaldı. O zaman 4 eksi 3 eşittir 1. Harika. Hadi bir tane daha çözelim. Bakalım. 5 eksi 2 kaça eşit? Şöyle yazalım. Diyelim ki bir sayı var. Bir soru işareti. Esasında hepsini sileyim. Ha, ya da buraya yazayım. Diyelim ki bir soru işareti var. Yani, bilinmeyen bir sayı bu. Soru işareti. Diyoruz ki, bu bilinmeyen sayı eşittir eşittir 5 eksi 2. Eksi 2. Nedir bu sayı? Gözümüzde canlandıralım. Elimizde 5 nesne var ve bunların ikisini atıyoruz. Bu sayı, Geri kalan nesne sayısı olacak. 1, 2, 3, 4, 5 nesnemiz var. Şimdi bunların ikisini atıyoruz. Birini attık, ikisini attık. Bu bir nesne, bu da iki nesne. Geriye kaç tane kaldı? Geriye kalanlar bunlar. Başka renkle çizeyim. Geri kalan mor küreler, işte bunlar. Peki kaç tane bunlar? Geriye kaç tane kalmış? 1, 2, 3. Başlangıçtaki 5 küreden geriye 3 tane kalmış. Bir şey eşittir 5 eksi 2 demiştik. O bir şey 3'müş. 3 üç eşittir 5 eksi 2. Bunu silip yerine 3 yazayım. Gördüğünüz gibi 3. Üç. Bu 3'ü de yeşille yazayım. Gördüğünüz gibi 3 eşittir 5 eksi 2 veya 5 eksi 2 eşittir 3. İkisi de aynı şey. Hoşçakalın.